7 Ocak 2021 e, Antalya Kaş Kınık'tayız. Yanımızda Yusuf İncelay. Evet. Burada domates seralarında bu yıl e, rekor gelişim. Taban ürünümüz, damlama rekor ürünümüz ve yaprak gübremiz rekor evet. gübreyi besleme e, kullanıyoruz. Neler oldu Yusuf Bey? İşte görüyorsunuz, anlatmamıza gerek yok. Yani. Burası biz... kaç tekar bir alan. 12 dönüm. 12 dönüm. Tamamında 12. kullandık mı ürünü? Evet, kullandık. Kullandık. Öncelikle toprağımıza uygulama yaptık. Tabandan başladık. Eee ee, ne? Taban... Toprak yapısı nasıl buranın? Mwit olarak adını söyleyin ki buradaki insanlar yani birisi... burası aslında yani bizim göl kısmı dediğimiz yer burası. Göl kısmı. Evet. Göl kısmı biraz verimi düşük olan bir yer. Evet. Burası yani toprakta yine yani üretici arkadaşlarımız da bilir. Hı hı. Yani Hani bunların yani bu gübreleri Tabandan başladık, attık. Rekor gelişimi. Rekor öncelikle. gelişimi. Önce evet, rekor gelişimi. Ondan sonra işte ağaç yapısı olsun, şey olsun, gübre, gübrelemede. Evet. Maça sıklığı, maça meyve tutuşu, Peki, meyve irisi. Mesela. Çevikini soralım. To tori. Şöyle bir gösterelim şurayı. Tori. Şu şeyi, domates. Bak. Yandan şöyle yavaşça. Evet. Çok hızlı hareket etmeden. Şöyle şu tarafa doğru. Şöyle <Gülüyor> alttan böyle gösterelim. Görüyorsunuz çeşit olarak şöyle tutuş tutun şimdi bu on, 12 yıllık bir sen normalde burası. normalde burada e, verimlerimiz nasıldı bu sene nasıl yani bu 12 yıldır yani e, bu yıla gelinceye kadar bu şekil bir verimi olmamış verim olmadı Evet şimdi toprakla ilgili suyla alakalı söyleyebileceğimiz bir şey var mı nemlilik ve tavlılık kök gelişimi saçaklanma ile yani, e, Gözleminiz var mı? Evet. yani e, daha bir Saçaklar zaten yukarıda. Daha güzel ateşi. E, meyve içi, ağaç boşluğu, gövde boşlu dolu. Dolu. Yani ee, ağaç gayet çalışıyor. Tepe sürgünlerimiz de gayet güzel evet. gidiyor. Şurada e, dönüşler yaptı zaten. Dönüş. Dönüşlerini dönüşlerini ve yaptı. kalın olarak gidiyor. Evet ve kalın bir olarak. Bir önceki maçalarını Aynen tutuyor. Şimdi şunlardan bahsedelim. Şimdi yaprak gübresini ilk ne zaman uyguladık burada? Rekor gibire, yaprak gibiresi. Üst evet. attığımızı. Üst tane attığımızı. Yani bunu çiçekleme döneminde, her çiçekleme kullandık. döneminde kullandık. Bunu ne gözlediniz mesela? Attığınızda ne sağladı? Size kaç günde ne sonuç gösterdi? Ee, ne, ne, mesela maça sıklık oldu. Hı hı. Polen de bir sıkıntı olmadı. Polen, Polen sıkıntı olmadı. Evet. Meyve tutuşunda herhangi bir zayetimiz yok. Bitkide bir stres oluştu mu? Hayır. Stresi de alıyor. Alıyor. Daha güzel görüyorsunuz. Kaç burada. gün arayla uyguladınız? Ne kadar sürede? Şu anda da uyguluyorsunuz evet, devamında. Devam devam, devam ediyorsunuz. Uygulama. Devam ediyoruz. Yani o uygulama aralığını kaç günü çıkardınız? Şey, kaç günde yerdiniz? Yaprak gübresini. 15 günde. 15 gün arayla 15 uyguladınız. 15 gün arayla. Damlamayı da e, rekor damlama gübresini de tabandan verdik. <Gülüyor> tabandan verdik. Bu da e, firmamızın gübreleme programının tamamı uygulanmış oldu. Aynen. Aynen. De. aynen. Meyve zaten bak. Şey olarak, Meyveler de Damlama Damlamayla ilgili Burada şimdi bu çeşit tori, evet. bu meyvenin irileşmesi, kalitesi, evet. dolgunluğu konusunda ne söyleyebilirsiniz? Yani şimdi göründüğü gibi ekra, ekranda da gösterebilirsiniz. Şöyle gidelim, yere evet, doğru gelin. gidelim, yavaş yavaş meyve, yavaş. meyve boşluğu yok, meyveler şöyle, gayet yavaş, iriliklerde. Yavaş yavaş şöyle çeke Baksana? çeke gelelim, şöyle gösterelim Bak. şurayı, Bak. acele etmeden. Meyve boşluğu yok, Aha. sertlik, irileşmesi, İnadı, iri, iri inadına. Güzel. İrileşiyor. Yani burada aslında bizim su oranımız biraz daha e, tuz oranı oldu, olmasına rağmen Aha. bu yıl irilik çok çok güzel. Tamam. Yani tuzluluk sorunu olan bir toprak. Evet. E, şu irilikleri e, rahatlıkla alabiliyoruz. Gidelim şöyle biraz daha. Gösterelim ki her noktada. Su pH'imiz yüksek olduğu halde. Yani hem de, tuzluluğumuz e, var hem, hem pH'imiz evet. yüksek. Doğru mu? Ona istedim bakın. Bu şekilde. Evet. Tori cinsi. Tori cinsi. Bir çeşit. Gayet yukarısı, aşağısı her Tabii tarafı. burada aşağıdan asat yapıyoruz alt maçalardan. Evet. Yaptık burada. Şöyle yavaşça göstererek gelelim. Acele etmeden. 350 gramı 400 gramı yakın. Yani tane evet, ağırlığı evet. olarak. T tane Şöyle olarak. gösterelim. Şurada. Şöyle elimizi dolduruyor. Tori cinsi. Şurada şeyleri. Bak. <gülüyor> Bu şekilde. Şimdi Ufaklı büyükli de değil yani hepsini bir yani çok güzel meyve bak meyveler içinde dolu anladım gövde dolu şimdi şöyle yapalım topraktan rekor gelişimi verdik toprakla ilgili tuzluluk sorunumuz var evet burada herhangi bir kök çürüme vesaire durumu zaten görünmüyor bitki sağlıklı evet ama bu yıl ee, bu yıl için e, bu yıl bu yıl burada artı böyle. damlama gübresini verdik artı yaprak gübresi evet yaprak gübremizde stres alıyoruz burada bir stres oldu mu susuzluk stresi ee, e, soğuk sıcak stresi. Yaprak göbresini attığımızda hiçbir şey görmedik. Hı hı. Yani bu yıl önceden vardı, yaşıyorduk ama bu yıl gayet görüyoruz Bak tepelerde. Şeyleri... ne artmıştır bu sene? Bugüne kadar tahmini şu görüntüye göre. Tepeleri zaten açtı. belki ben abartmış gibi olurum ama ben %50 fark yani, görüyorum. %50, yani önceki dönemlerde %50 fark görüyorum. %50 fark görüyoruz. Şöyle şuraya da gösterelim. Şuralardan da. Evet. sonuna kadar, kadar... sonuna geldi evet, diye söylüyorum. Evet, tam mesela Burası en, e, en dip. soğuk, en sıcak olan yer. Yani e, en soğuk olan yer. Şöyle gelelim. Gel ben. En sıcak ve en soğuk. En soğuk olan yer burası. Şu şekilde görünüyor. Bak yere düşenler de ağırlığından düşenler. Yani şöyle ağırlığı. Evet. Şu domatesin herhangi evet. bir kusuru yok. Evet. Bak. Ee, şey anlamında. Bak şu, evet da, şu da aynı bak. Bak. Çöndere olsun yani burada. ciddi şekilde e, şey Tam burası bakma silah soğuk olan bir yer soğuk burası her Evet. Suyunu. Bak çalar bak <gülüyor> hepsi Aynı bu şekilde görünüyor Şimdi Şöyle geriye doğru geçelim biraz daha Rekor gübre e, Rekor gübre AŞ firmasının gübreleme programının tamamı uygulanmış bir sera Evet e, Baştan sona e, kadar burada baktığımız zaman herhangi bir hastalık unsuru da şu an yok hayır Peki bir haşara, aksinek vesaire gibi bir durum var mı bu sene? Ne gibi bir şey var? Yani şu anda yani bizde bir, bir sıkıntı bir yok. Bir sıkıntımız yok. Sıkıntımız yok. Bitki sağlığı zaten şey olarak, şimdi şunu söylemek istiyorum ben. Şöyle yaklaşırsak, şimdi şu tepe dönmüş. Evet. Şu son çiçek diyelim. Son çiçek. Bir önceki dönümü zaten, maçamız zaten tutmuş. O, o, o tamamen tutuk. Şöyle tutmuş. Yani mesele burada bitkinin çalışıyor olması çatallanması. Evet. Şimdi şurada mesela gösterelim. Şurada tepede. Evet. Bura gidiyor. Burada bir maçamız var. Buradan bir çatal. Fisil yapmışız ama burada da çiçek evet. gelmiş. Evet. Bir alt maçayı bak. Telin Şöyle. üzerindeki önce tutmayan ee, yerlerde tutunları. İşte bakın bu şu. Gelen şuradaki fisilden çıkan tutum. Burası da aynı şekilde. Devam ediyor. Bunlar da verime yansıyor. Evet. Bu şekilde. Evet. Tavsiye eder misiniz? Öncelikle Kınık, Fethiye, bir, Antalya'daki, evet, Türkiye'deki evet. şöyle bakarak sera üreticilerine. Ya bir e, üretici olarak yani e, çok kişileri denedik. Hı hı. Her ürünlerde denedik. Ama gerçekten bu sene yani rekor gübre denememizde çok büyük farkını gördük. Hı hı. Yani bunu e, reklam amacıyla değil, tamam bu şekilde reklam söylenir ama şimdi harbi olarak ben bunu bir üretici olarak. Hı -hı. üreticilerimize kullanmalarını kaç yıldır bu sere sizde şu an buraya işliyorsunuz bu 13. yıl 13 yıl hani bunu söyleyebilmeniz için yaptığınız 13 yıllık bir üretim var zaten da toprağı da zaten çok iyi biliyorsunuz bölge olarak evet. yer olarak ee, biz size teşekkür ederiz yani ben bu yeri yani bu yere karşı bu verimi aldığım için herkesin yani kullanmasını e Tavsiye ederim. Bizler zaten şöyle bu videolardaki çekme amacımız e, sizlerin buradaki çevresindeki insanların görüp faydalanması başka yerlerdeki insanların faydalanması illa ki bu çekimlerde kendi reklamlarımızı mutlaka yapacağız ama buradaki oluşan bu mevcut sonuçlar tüm seyircilerin ihtiyacı Göze olan evet. e, alması gereken sonuçlardır e, o yüzden bütün seyircilere buradan tavsiye ediyoruz aynen selamlarımızı aynen. gönderiyoruz aynen yani